Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir içerik paylaşmak istedim sizlere. Uzun yıllar önce bu tarz içerikler paylaşıyordum. Zaman zaman tepkiler de topluyordu ama gündemi çok fazla meşgul eden bir konuyla alakalı e, bir video paylaşmak istedim sizlerle. Özellikle Johnny Depp ve Amber Heard arasında geçen davayla alakalı olarak e, öncelikle Amber heardün daha sonra Johnny Depp'in haritasını inceleyerek tabii ki doğum saati bilgisi olmadan ve ikisinin uyumuna bakarak e, bu dava süreci neden yaşanıyor, nasıl yaşanıyor, hangi duruma doğru seyreder. Öncelikle Amber heard'ün e, Google'dan almış olduğum bilgilerine göre e, haritasını çıkarttım ve bu haritayı e, elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Tabii ki ev sistemini kullanmadan sadece e, burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Eğer e, bu tarz içerikler gelsin isterseniz e, bu tarz haritaları ilerleyen süreçlerde de inceleyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi bu konuyla alakalı da yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, Amber Heard. E, 22 Nisan 1986 doğumlu, 36 yaşında ve e, Teksas Amerika'da Austin e, kentinde doğmuş. E, Amerikalı bir oyuncu dedik. E, özellikle 2004 yılından sonra e, yükselişe geçen bir aktris. E, Johnny Depp ile evliliği ise 2015 ile 2017 yılları arasında ve söylenenlere göre 2000 11 sonrasında da ilişkilerinin başlangıcı ifade ediliyor. Amber Heard'ın güneş burcunun boğa olduğunu görüyoruz. 2 derece boğa burcunda bulunmakta güneşi ve aynı zamanda güneş kuzey ay düğümü kavuşumu var kuzey ay düğümünün boğa burcunda olması özellikle bu yıl itibariyle 2022 ve 2023 döngüsünde çok büyük bir kadarsal döngüden kadarsal süreçten geçeceğini göstermekte 36 yaş her birimiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır kuzey ay düğümü, kuzey ay düğümü kavuşumu yaşarız biliyorsunuz bu sene itibariyle kuzey ay düğümü boğa burcunda güney ay düğümü ise akrep burcunda ve bu tetiklenmeyle beraber Haberde ee, süreç bu şekilde ilerleyecektir. Özellikle 2022'nin sonlarına doğru. 2023'ün başlarına doğru çok önemli kadarsal değişimler yaşayacak gibi gözüküyor. Amber Heard. Haritayı sizlere e, paylaşıyor olacağım. Harita görselini arka planda görüyor olacaksınız. Bu da en azından harita yorumlamasına dair ufak bir tüyo olabilir. Tabii ki e, çok daha yüzeysel bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Burada siz arkadaşlar e, herkese hitap edebilecek şekilde. Embol hordon haritasında özellikle Güneş'in Boğa burcunda olması ve Güneş Plüto karşıtlığı dikkat çekiyor. Güneş Plüto karşıtlığı ile beraber özellikle otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinde, eril enerjiyle olan ilişkilerinde bir manipülasyon ve manipülatif bir tavır e, sergileme imkanı olduğunu görüyoruz. Babayla alakalı ilişkilerde bu tarz sorunlar yaşanmış olabilir. Ba, baba örnek rol model alınmış olabilir. E, Güney Ay düğümünün ile kavuşumu özellikle yıkıcı bir tavır ve manipülatif bir tavır içerisinde olma ihtimalini getiriyor ki Plüto akrep kuşağı gerçekten güç ile doğrudan enerjisi bağlantılı ve güç elde etmek için doğru döneleri kullanabilen bir kuşaktır. Ancak Plüto retro ve güney düğümü kavuşumu özellikle bir takım karmalarla dünyaya geldiğini ve doğuştan bir etkileme gücü olan bir insan olduğunu, manyetizmasının çok yüksek olduğunu ve yeri geldiğinde güç uygulamaktan, manipülasyon uygulamaktan da geri durmayacağını çok güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Özellikle güneşin almış olduğu açılar bizlere bunları göstermekte. Bununla birlikte baktığımız zaman güneşin güzel kontakları var. Bilhassa Güneş-Neptün etkileşimi özellikle sanat alanında Neptün-Mars kavuşumu gerçekten çok iyi bir sanatçı oldu. Yaratıcı yeteneklerinin yüksek oldu. Oldukça duygusal ve zaman zaman hayalperest bir kişilik olduğunu göstermekte. Ee, ve bu bağlantıyla beraber özellikle Neptün'ün ve Mars'ın Oğlak Burcu'nda bulunması kariyer hayatında e, büyük bir ivme, büyük bir yükseliş yaşama imkanı olduğunu bizlere göstermekte. ikili ilişkilerde daha çok bizim e, ayımız, duygusal ihtiyaçlarımızı, venüsümüz, sevme biçimimizi ve sevilme ihtiyacımızı ve özellikle kadın haritalarında Mars'ın konumu ise e, kadınların e, ihtiyaç duymuş olduğu eril enerjileri göstermekte. Burada e, bu haritada Venüs'ün boğa burcunda olması e, ve tek açısının e, daha doğrusu hiç açısının olmaması bir noktayla. Nesu noktasıyla kare bir görünümü var. Biraz tehlikeli bir açı inatçı ve bazen saplantılı olabildiğini ama Venüs'ün boğa burcunda yücelimde olduğundan e, para konusunda e, ciddi kazançlar elde edebileceğini ama aynı zamanda bu kazançları kaybedebileceğini. Aşkta sahiplenme duygusunun çok yüksek olduğunu bazen inatçılığın çok yüksek olduğunu benim ya benimsin ya kara toprağınsın gibi bir bakış açısına sahip olabildiğini gösterir. Tabii Venüs'ün bu noktada açısız olması bazı konularda katı ve kapalı bir tutum sergilediğini de gösteriyor. Sevme biçimi olarak kapalı, katı, kıskanç ki bir sabit burçta olması bu özellikleri getirecektir. Ancak mal elde etme, kazanç elde etme konusunda da iyi bir yerleşim getirebilir. Elindeki malları tutmak bazen hem para anlamında hem sevgi anlamında cimri olmakta yine bu konumda kendisini gösterebilir gözüküyor. Burada özellikle ayın terazi burcunda olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle ilişkiden yana olan, uyumda yanı olan bir şekilde ilişkiyi sürdürme odaklı bir kişi olduğunu söyleyebilirim ancak ayın Merkürle sert bir kontağı var Merkür'ün Koç burcunda olması her ne kadar kalbi olarak aslında uyum ve adalet arayışı içerisinde olsa da kendisini dışarıya yansıtırken çok daha fevri, çok daha yüzeysel, çok daha net, dobra, bazen kırıcı bir şekilde yansıtıyor olabilir. Yani duygularını dışarıya aktarırken aslında içinde yaşadığından çok daha sert bir tutum sergiliyor olabilir. Merkür'ün koç burcunda olması düşünmeden konuşmak, düşünmeden plana geçmek, düşünmeyiz. Ee, biraz çocukça hareketler ve söylemleri getirir. Bununla beraber Mars Neptün kavuşumuyla kara görünüm yapan Merkür, Ay ve Mars Neptün arasındaki etkileşimler, özellikle e, duygusal anlamda bazen e, hayal dünyasında yaşadığını, bazen duygusal anlamda kendini kurban psikolojisine soktuğunu veya karşıdaki insanı kurban psikolojisine sokma eğiliminde olduğunu göstermekte. E, Burada bir çeşit kelime oyunu, bir çeşit zihinsel oyun oynanabileceğini de gösteriyor kendini ifade ederken. Çok da net ifade etmiyor veya ifade ederken gerçek anlamda bir manipülasyon uyguluyor olabilir gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada özellikle Jüpiter'in balık burcunda oluşu aslında maneviyatı çok kuvvetli, derinliği olan oldukça olgun bir ruh olduğunu da bizlere gösteriyor. Ve e, Seres'in Başak burcunda olması bilhassa kendini her konuda destekleyen, e, sürekli yanında olan bir insana ihtiyaç duyduğunu göstermekte. Yani her bakımdan işbirliği içerisinde olacağı ve ekip ruhunu yansıtacağı bir e, kişi, bir partner, bir ekip arkadaşıyla oldukça mutlu olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. E, bu noktada kadarsal ve yasal eşi gösteren Juno asteroidine baktığımız zaman retro pozisyonda olduğunu veya ay burcunda olduğunu aynı zamanda Satürn ve Uranüs ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Tabi burada bu göstergeyi Johnny Depp olarak yorumlayabiliriz. Yorumlayamayabiliriz. Ancak buradaki etkileşime baktığımız zaman bu 3 retro gezegenin kavuşumu bu alanda oldukça büyük bir karmik etkinin olduğunu gösteriyor ki keza Juno'nun Lilith ile bir karşıt görünümü var arkadaşlar. Yani burada partneriyle olan ilişkisinde bir yandan geleneksel bir tutum sergilemeye çalışan, bir yandan da marjinal olmaya çalışan, partnerinin de bir yandan olgun olduğu, bir yandan öngörülemez olduğu bir yapıyı görebiliyoruz. E, partnerin oldukça özgür ruhlu, e, geniş fikirli, açık fikirli birisi olacağını, ancak aralarındaki bu karmik etkileşimden ve Lilith'in karşısında durması, özellikle sürekli bu ilişkide tarafları dürten bir ilişkidir. E, Tabiri caizse kötü enerjinin olmasından mütevellit. İlişkide yaralar kaçınılmaz gözüküyor ki Uranüs'ün Kiron'la karşı karşıya gelmesi, Jono'nun Kiron'la karşı karşıya gelmesi. Burada bir evlilik yarası, burada bir ilişki yarasını çok sağlam bir şekilde aldığını da gösteriyor arkadaşlar. Zihinsel ve mental anlamda kendi zihnini susturamaması, kendi şeytanlarına hakim olamaması onu ciddi anlamda yoruyor gözüküyor. Evet çok genel olarak e, okuma yapmaya çalıştık bu noktada. Özellikle dikkatimi çeken Plüto Güneş düğümü kavuşumu ve Ay'ın almış olduğu sert açılarda bunun yanı sıra Venüs'ün e, açı almayışı ve Lilith'in Juno, Uranüs ve Satürn'e kurmuş olduğu sert kontak ve Lilith e, Kiron kavuşumu da özellikle zihinsel ve mental olarak gerçekten kendini kontrol edemediği ve belki de bir takım psikolojik rahatsızlıklara yatkın olduğu ama özünde uyum ve adalet ve işbirliğinden yana olduğunu ve bu çelişkiler arasında belki de kendini doğru bir şekilde ifade edememenin vermiş olduğu sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bu video böyle kısa hap bir video olsun. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlarda lütfen paylaşın. Abone olmayı, yorum bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.